Son zamanlarda bize apartman kapıcılarıyla güvenlikçilerle ilgili sık sık sorular geliyor, şikayetler geliyor. Tüm halkımıza şunu söylüyorum. Sosyal Güvenlik Sisteminin e sgk.gov.tr'de em bildirge üzerinden hiç muhasebeciye uğramadan kendi çalışanlarını, kapıcıları veya da güvenlikçileri sigortalı olarak gösterebilirler. Göstermek zorundalar. Çünkü daha sonra bu güvenlikçiler ya da temizlikçiler, kapıcılar dava açtıklarında kesinlikle delil gösteriyorlar ve bu hizmetlerin çoğunu hepsini alıyorlar ve o site yönetimi o işten sorumluluyor. Büyük bir ödemeyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani kapıcı ve güvenlikçi çalıştıran bütün yerler için söylüyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda artık ilimizde kapıcılık sistemi ve güvenlik sistemi bayağı da yaygınlaştı. Hemen hemen tüm apartmanlar, tüm siteler kapıcı çalıştırıyor. Tüm siteler güvenlikçi çalıştırıyor. Sayın site yöneticileri veyahut da sayın apartman yöneticileri Lütfen bu insanları mağdur etmeyin. Daha doğrusu kendinizi mağdur etmeyin. Çünkü yarın öbür gün siz oradan ayrıldığınızda, mahkemeler ya da davalar açıldığında siz o dönemde olduğunuz için o dönemden sorumlusunuz.